Ayrılık akşamlar engel yok giymiş takipçileri birazdan Elhan Supurumun'un sevilen oyuncularından Cengizhan ile çalıyor yapacağız O iş geldiniz Cengizhan abi istek gönder abi sesim geliyorsa istek gönder Arne Bakanı tutturduk İyi e akşamlar de, yalnız ablasın Allah razı olsun kardeş, sen nasılsın? İyi abi çok şükür. Keyfi nasıl? Abi iyidir çok şükür. İdan ediyoruz. Tıraş, tıraş olmuşsun abi. <gülüyor> Saatler olsun. Eyvallah abim sağ olasın. Sen de yakışıklısın. Ya, abi bizde yok ya o kadar. Yakışıklısın yakışıklısın. <gülüyor> ya ve biz yaşlandık abi, siz gönçsiniz. Sen değilsin maşallah. Rabbim sağlık saat versin abi, gerisi önemli değil ya. Aynen öyle abi. Nasıl, nasıl gidiyor abi, çalış çalışmalar? İyi çok şükür abi. Şu an her şey yolunda. Abi, takım tamamlamıyla toplandın mı abi? Toplandı, toplandı. Bir iki kişi kaldı. Ailevi nedenlerden dolayı gelemeyen onlar gelecek sadece. Evet. Bak abi yeni sezonu iple çekiyoruz. Ee, i̇nşallah. <gülüyor> Biz de öyle e, Lidyia bomba gibi düşeceğiz. İnşallah inşallah bu sene şampiyon olacağız. İnşallah. Abi, şu minence bit e, bit seni e, da daha... Daha iyi maçlar, e, daha iyi sonuçlar çığa yani düşünüyorum ben. Ye, Doğu kent bitmiş herhalde de şey kalmış bir tek, büyük stat kalmış, o da seneye bitiyormuş. İşte abi herkes Doğu kente gelemez abi. Ha, yani... Ee, e, en azından benim gibi arkadaşlar Do, Doğu kente gelemez. Sen iste, biz seni aldırırız abi rahat ol ya, hallederiz o işleri. Ya abi işte, e, sırf ben, benimle bitmiyor ki. Maçlar başlasın abi, o işler kolay hallederiz. Nasip abi, nasip. Bakın ya, Cengizhan, Aa, sen e, futbola nasıl başlandı abi, e, mahalle maçlarıyla başlandı abi. Mahallede başladı abi, benim de futbol hayatım mahallede başladı, çocuklukta başladı. Evet super alt yapmasına ne zaman geçtin abi? Abi senden ben zaman super alt yapmasına geçmedim? Ben dışarıdan transfer geldim geçen sene abi. Oo oh. gençler Birliği'nde. Gençler Birliği'nde. Evet. Evet. O üst... ab abi sen Aslan neresin? Ben Aslan Trabzon'luyum. Trabzon. Ma Trabzon Evet. evet, evet. Vallahi abi baya Ne abi? <gülüyor> evet zaman biraz. Evet a, a aile orada tabi. Aile orada? Ee, Rabbim orda. Hepsine sağlık saat versin abi. Amin Allah razı olsun hepimizin abi. Yaş yaş kaç abi senin? Benim yaş 21 ya 22 olacak yakında. Maşallah. Rabbim yani, sağlıklı bir ömür versin. Amin. Hepimiz abi. Evet. An Bak pandeminde... golcü, golcü Ömer Yıldız da geldi. Bak aşağıdan Ömer Yıldız da geldi. Elası Ömer bu, abi de geldi. Olur. Abi. Bir, bir gün Ömer abi de alacağız. Böyle inşallah. Ee, i̇nşallah. Evet. i̇nşallah. Ömer abi de buradan. Söz alalım, bulmuştum. Evet. Ömer de yapar <gülüyor> bir akşam. Ömer abi e e sesimi duyuyorsan, el salla. Pandemi dönemi nasıl geçirdin? Ben, ben evdeydim. Pandemide evdeydim, hep evde kaldım sürekli. Hiç dışarı çıkamadım. Evde spor yaptım. Sonra Eyvallah Ahmet Bey. Ömer, Ömer abi, altta da. Yazıyor da. Eee, gördüm. Erkan abi de bir şey. İşte Erkan abi bir şey hikayesinde paylaşmış bize. Erkan abi, er Erkan abi orada mı? Burada, burada, Erkan abi de burada. Erkan abi. Hele ikiniz, ikiniz geçin ikiniz. <gülüyor> Sohbetinizi bölmeyeyim dedim Yavuz. Abi sıkıntı değil biz. Üçlü sohbet bile yapmayız. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> ya <yavuz. gülüyor> neyse siz devam edin, yani size. Sık. Abi, yani benim biliyorum ben her şey açık bir adamım. Allah'a hangi ya. Adam gençler bir naht yapısından gelmiş Yavuz. Ben de yeni öğrendim ya. Abi o kadar traş hiç sormadım abi. Sormadım ki hiç. <gülüyor> ee, bak, olur <gülüyor> Neyse siz devam, edin. siz devam edin. Tamam abi. Zaten Selçuk Başkan bunu çağırıyor. Biraz daha devam ediyorsunuz. Ben lafınızı bölmeyeyim Programınızı çağırmayın. Tamam abi ben. Abi e, sen pandemi dönemini evde geçirdim. Dedim değil mi abi? Evet, abi? evet abi. Şimdi küçük bir soru soracağım abi sana. Buyur abi. Şimdi e, engelli arkadaşlarımız Çoğu genelde dışarı, dışarı çıkamıyor. Hı hı. Ee, siz sağlıklı kişiler olarak e, evde kalma duygusunu tam anlamıyla aldınız mı? Almanız ben, ben onu merak Almaz olur muyuz abi ya? Bütün ülke olarak bence herkes gereğinden fazlasıyla anlamıştır. <gülüyor> Yani şöyle bir şey ağabey Sağlıklı kişilerin e, Tam anlamıyla Engelleri anlaması için Aynı durumun e, Bilberlerini Yaşamaları gerekiyor e, Her insanda bu böyle Kişi Yapı Hep, karşı... ağabey hepimiz bir engelli adayıyız Orası öyle Orası öyle abi. Şimdi insan oluyoruz ya aynı durumu yaşamadıkça ya. eee karşıda asıl pek anlamıyoruz. Şimdi sağlıklı kişiler e, e, evde canım sıkılıyor diyorlar. Ee, şöyle bir şey. Ee, sağlıklı kişiler odadan ondan geçile geçebiliyorlar. Bu yani, pandemiden eminde ee balkondan çıkabiliyorlar ne ee önüne geçip dışarıya bakabiliyorlar ne benim gibi engelli kişilerin çoğu bunları bile yapamıyor evet kıymetini bilmek lazım abi insanlar bence bunun değerini iyi anlamışlardır Peki, ee, pek pek anlandıklarını ben şah, şahsı fikrim olarak pek falan düşünmüyorum. Çünkü ee, etrafına baktığımda gerçekten e, canım sıkılıyor diyenlerin sebeplerine bakıyorum. Anam diyor ben evde oturamıyorum. Bak e, abi kusura bakma. Sana, sana yükleniyormuş gibi oluyorum. Estağfurullah abi. Sen üstüne alınma. Evet. Estağfurullah, estağfurullah. Ben genel olarak konuşuyorum ya. Problem yok abi. Doğruları konuşuyorsun. Yani şöyle bir şey diyeyim. Bu pandemi döneminde kişiden dışarı çıkmama veya çıkmama evde oturma canım sıkılıyor deyip sebeplerini baktığımda gerçekten bana çok basit ve komik geliyor. Evet. evet. Şahsen ben 40 yaşındayım, ee, 1980'liyim, <gülüyor> yaşlandık artık ağabey Maşallahın var ya, gençsin daha. İşte, alık, 40 senin tonu evde geçirdik ee, ama e, şimdiki sağlıklı kişiler kadar isyan etmedik, Allah'a şükür. O da, o da büyük bir sabır gerektiriyor. <gülüyor> Rabbim sabrımızı arttırsın. Amin abi, amin. Şimdi abi, bir iki daha sana. Seni fazla tutmayayım. Buyur abi. Abi, e, şimdi el futbolcu ha, hayalinde. Ee, biz futbolcuyu, kendine örnek alır. Senin senin örnek aldın futbolcuyu öğrenebilir miyiz abi? Ben kimi örnek alıyorum? Ben Mesut Özil'i örnek alıyorum. Mesut Özil'i tanıyorsun? Biliyorum abi. Ben Mesut Özil'i örnek alıyorum. Ya yani onun oyun tarzını seviyorum. Evet. Örnek aldın şa. Evet. Ben de beğenirim Mesut Özil e. ee, ama benim açımdan tek sorun şu Mesut Özgül ee, Tayland'a e oynayan futbolcular genelde çok fazla etmiyorlar. Ee, çünkü aileleri çalım atıp gol atmak seviyorlar. Aynen. Her futbolcu gibi ee, herkes gol atmayı sever. O, o doğal bir şey. Ama işte o futbolun çalımının üstüne bile pas vermeyi sevse, o futbolcuyu tutamaz zaten. Evet. evet. Da Nacide'nin, benim sana Nacide'nin bir tavsiye, <gülüyor> abi biraz daha pas oyunu. <gülüyor> tamam. tamam, dikkat alacağım Yavuz abi. Yani Erkan abi e, bilir, ben çok e, maç izleyen bileyim. E, Tarihler benim biraz hastalık gibi bir şey. E, bu pandemizde bir tek sürekimiz vardı, o da maç izlemek onu da elimizden aldı. Yarın İktidarlar Ligler e, süperlik için başlıyor. Orda <gülüyor> birkaç maç seyir izleriz inşallah da. Elasılır, ee, Elasıl El lige başlamasını bekliyoruz. Demin de dediğim gibi bomba gibi düşeriz inşallah ligde de. İnşallah yavuz, ee, abi, yavuz abi. Ben de e, 2018 dedi. Başladı bu sayfayı kurdumda ee, kimse yapamazsın ee, genelde yapamazsın dediler ee, ben e, ben bana genelde yapamazsın dediler bana da biri sen bunu yapamazsın dediğinde ben de daha çok e, e, hırs oluyor. Daha çok yükleniyorum o işi yapmak için. Elazığ'ın emin ee, sayfalarından bir tanesine sahipsin. Abi ben diğer sayfaları takip ediyorum. Yapıcı bir e, yapıcı bir tavırları yok. Hayır. Yıkıcı. Kısmen yakıcılar abi. E, e, yani... Bu, bu takım hepimiz üstte. Işte. Evet. Takım, bu, bu takım bizim el azından şeyhinin takımı lisa. arkasında e, durmalıyız. Ve benim sayfayı açtığımdan beri söyledim tek slogan şu destek tam destek. Buradan ee, izleyenler engel yok 23 sayfasında takip ederse çok mutlu oluruz. Aman abi buradan izleyenlere senin dediğin gibi engel yok 23 sayfasını ve YouTube kanalım engel yok e, kanalıma abone olmalarını rica ediyorum <gülüyor> çünkü bu yayını. En e, üç gün tura YouTube kanalımızdan e, paylaşıcam, oradan da kaçıranlar izleyebilir. Tamam. Yavuz abim var mı başka sorun? Yok abi. E, beni evet. kırmayın. E, yani kabul ettiğin için Sana çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah abi her zaman gelirim. Sen ne zaman istersen en kısa zamanda görüşmek üzere geleceğim tekrar ziyaretine. İnşallah. İnşallah. Ba Baş tacısın abi. Sağ ol abi. Sen de öylesin. Var mı benden bir isteğin? Yok. Kardeş. Canım sağ ol. Allah razı olsun abi. Görüşürüz. Allah emanet olsun. Hadi görüşürüz. Günler, saygılar. Ay kimse abi? Kendini de davran. Sağ ol abi. Sen de görüşmek üzere. Evet. Hadi görüşürüz. Gaylen Sağ ol. Abi.